Evet arkadaşlar, orijinal bir video ile daha karşınızdayız. Sevmeyen kadının davranışları. Sevmeyen kadın ne der, nasıl davranır? İşte size sevilmediğinizin 11 işareti. İyice dinleyin arkadaşlar, orijinal bir videomuz. Bir kadınla tanışıyorsunuz ve gayet iyi anlaşıyorsunuz. İkiniz de aynı şeyleri seviyorsunuz. Aynı yerlerde vakit geçiriyorsunuz. Ve birbirinizle zaman geçirmekten hoşlanıyorsunuz. Ama mesele şu ki, Size bir arkadaş mı yoksa daha fazlası olarak mı gördüğünden bir türlü emin olamıyorsunuz. Size doğrudan sayılabilecek herhangi bir sinyal vermiyor ya da daha kötüsü size karışık sinyaller veriyor. Sevmeyen kadın ne yapar? Sevmeyen kadın nasıl davranır? Ya da sevmeyen kadın nasıl belli eder diye merak ediyorsanız sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için bu 11 işarete dikkat edin. İşte sevmeyen kadının davranışları. İletişim sizinle başlar ve sizinle biter. Aslında size yazmadığı söylenemez. Size yazar. Ama ilk yazan her zaman siz olursunuz. Size çoğunluk hatta her zaman cevap verir ama konuşmaya devam etmeye nadiren meyilli gözükür. Bu yük her zaman size düşer. Neredeyse her zaman iletişiminizi sona erdirir. Onunla ilgili bir şey sorduğunuzda ya meşguldür ya telefonu sessizdedir ya da cevapsız çağrısını fark etmemiştir. Tek kelimelik cevaplar verir. Bir kadının sizden hoşlanmadığının daha belirgin bir işareti olamaz. Demek ki istediğimiz şu, bir kadın bir erkekten hoşlandığında onun kendisiyle ilgili yaptığı her şeyden mutluluk duyar. Size tek kelimelik cevaplar veren bir kadın, geri çekilmeniz için dolaylı olarak imada bulunuyor demektir. Yalnız olmaktan mutludur. Bunu size ya da arkadaşlarına defalarca söylemiştir. Bir şiftin tartıştığını veya ayrıldığını gördüğünde ilk cevabı Şükürler olsun ki bir erkek arkadaşım yok şeklinde olur. Bu aslında sadece size yönelik bir tutum değildir. Her ihtimalde sizinle olsun ya da olmasın herhangi bir ilişkiye sıcak bakmadığını ima etmektedir. Diğer erkeklerle açıkça iltifat eder. Hoşunuza, hoşuna giden erkeklerin yüzlerine karşı iltifat etmekten ya da en azından onlarla ilgi görüşlerini sizinle paylaşmaktan çekinmez. Hatta kendisi için iyi olduğunu düşündüğü erkeklerle flört de edebilir. Sizi kıskandırmaya çalışıyor olsa bu aslında şanslı olduğunuz anlamına gelir. Ama gerçek olan şudur ki sizi bir arkadaştan başka bir şey olarak görmemektedir. Onunla paylaştığınız şeyleri unutur. Bir kadın hoşlandığı erkeğin söylediği her şeyi hatırlar. Hatta aptalca sayılabilecek detayları bile hatırlar. Karşınızdaki kadının birlikte yaptığınız şeyler hakkında unutkanlık yaşadığını fark ediyorsanız bu sevmeyen kadının davranışlar arasında onun size ilgi duymadığının en büyük kanıtlarındandır. Sadece kariyerine odaklanır. Bu kadın ya sadece kariyerine odaklanmıştır ya da bir ilişki, ilişki yaşamak için yeterince zamanın olmadığını söylüyordur. Her iki durumda da seninle ilgilenmiyorum demenin diplomatik yoludur. Sizi parti arkadaşı olarak görür. Sadece parti yapmak ya da eğlenmek istediğinde sizinle vakit geçiriyordur. Bu sizi birlikte vakit geçirmeyi sevdiği bir kişiden fazlası olarak görmediği anlamına gelir. Onunla herhangi bir eğlence mekanının dışında bir yerlerde bir araya gelmiyorsanız ya da alkollü olmadığınız bir konuşmanız hiç gerçekleşmediyse sizden hoşlanıyor olma ihtimali çok çok çok çok düşüktür. Konuşmalarınız çok zor ve sıkıcıdır. Aslında ikiniz de sıkıcı ya da içe dönük insanlar olmayabilirsiniz. Ama bir ortamda sadece ikiniz kaldığınızda konuşacak fazla bir şey bulamıyorsunuzdur. Belki de sohbeti devam ettirmek için sürekli mücadele etmek zorunda kalırsınız. Bunu olumlu bir durum olarak görmek tabii ki mümkün olamaz. Onu güldüremezsiniz. Bir kadını güldürmek için elbette ki komodon olmak zorunda değilsiniz. Ama sizden hoşlanan bir kadının yaptığınız küçük şakalara ufak da olsa bir tebessüm etmesi gerekir. Sizden hoşlanmayan bir kadın yaptığınız espriye ya da sizin yaptığınız herhangi bir şeye minnettarlık gösterme ihtiyacı duymaz. Mesafeyi korur. Bu bir kadının size en açık göstergelerinden biridir. Mesela bir arkadaş grubu içindeyseniz ikinizin arasında oturan en az bir arkadaş bulunuyordur. Sadece ikinizin olduğu anlarda bile size fiziksel olarak asla yakın değildir. Aranızda her zaman bir mesafe vardır. Sizden hoşlanmadığı için zihni ona, Fiziksel yakınlık konusunda herhangi bir bilinçaltı sinyali vermemektedir. İşte diğer işaretler ve en önemlisi en sonda. Her zaman meşguldür, hastadır ya da acil bir durumu vardır. Onunla yalnız kalmak istediğiniz her an için mutlaka bir işi vardır. Sen iyi bir arkadaşsın cümlesini size karşı kuruyor olmaktan hiçbir zaman yorulmaz. Birlikte vakit geçireceğiniz zamanlarda ekstra bir giyinme ihtiyacı hissetmez. Sıradan kıyafetleri tercih eder ve en önemlisi sizin eski sevgilisi, eski sevgilisini konuşur. Bir kadın ilgi duyduğu bir erkeğe bunu asla anlatmaz arkadaşlar. Böyle ilginç videolarımıza devam ederiz arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye devam edin diyoruz.